Özel Beşiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan poliklinikimiz ve 1200 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu 5 katlı modern binamızla Özel Beşiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Kaliteli hizmet anlayışımızı hastalarımıza daima yansıtmayı ilke edindiğimiz merkezimize geldiğinizde, güler yüzü ve ilgili personelimiz tarafından sımsıcak bir aile ortamında karşılanacak, tedavinizle ilgili en uygun doktora yönlendirileceksiniz. Uzman doktorlardan oluşan geniş hekim kadromuz, kalite standartlarını önemseyen güler yüzlü, deneyimli sağlık personellerimiz ve son teknolojiyle donatılmış özel kliniklerimizle hayata özgürce gülümsemeniz için hizmet vermekteyiz. Ekip çalışmasına önem veren, kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık olan merkezimiz, insana ve çevreye duyarlı sağlık politikamızı başarıyla devam ettirmekteyiz. Çocuk diş hekimliği, ortodonti, protetik diş tedavisi, endodonti, kanal tedavisi, implantoloji, diş eti hastalıkları, çene cerrahisi, anestezi ve her biri alanında uzman diş hekimi kadromuz. Merkezimiz bünyesinde yer alan 3 boyutlu tomografik görüntüleme ünitemiz, ameliyathanemiz ve tedavilerinizde sizlere yardımcı olacak. Hekimlerimiz detaylı bir analiz sonucu ihtiyacınız olan tedavi yöntemini belirleyecek ve size en uygun programı oluşturarak yaşam konforunuzu artıracak çalışmaları yapacaktır. Birinci önceliği hijyenden asla ödün vermemek olan merkezimizin bünyesinde bulunan özel sterilizasyon ünitelerinde tüm ekipmanlarımız teknik personelimiz tarafından kullanıma hazır hale getirilmektedir. Çocuk hastalarımızın tedavileri çocuk psikolojisinde uzmanlaşmış hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti almaktan çekinen çocuk ve ilişkin hastalarımız için ameliyathanemizde uyku hali ya da genel anestezi altında tüm tedavilerinizi yaptırma imkanı bulunmaktadır. Yaşlı ve engelli hastaların ulaşım sorununu dikkate alan merkezimiz, özel dizayn edilmiş aracıyla engelli veya 65 yaş üstü hastalarımıza ücretsiz servis hizmeti sunmaktadır. Müzik Bölgemizde önemli bir eksiklik olan gece diş hekimi bulunması sorununu gidermek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla haftanın her günü her saatinde hizmet vermekte olan merkezimizde, Çocuk diş hekimlerimiz, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlarımız da hafta içi ve hafta sonu günlerde hazır bulunmaktadır. Sürekli gelişmeyi kendimize amaç edindiğimiz ve imza attığımız ilklerle adımızdan sıkça söz ettirdiğimiz merkezimize ve polikliniğimize her türlü ağız ve diş sağlığı problemlerinizde güvenle kendinize emanet edebilirsiniz. Hayata özgürce gülümseyin. Özel Beşiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi www.beşiroludiş.com 444-8641